Gelin kaynana evet. ilişkisine getireceğim Kesinlikle muhabbeti. Belki. Şu aslında belki yüzyıllardır konuşulan konulardan birisi. Belki de evlilikleri bir noktada da etkileyecek boyuta gelen gelin kaynana sorunu. Bu noktada ne yapmak lazım? Şimdi sevgililiği konuştuk, nişanlılık dönemini konuştuk. Geldik, sözlülüğü konuştuk. Sözlülüğü konuştuk Tabii. ve o dönemde de artık kaynana. Tabii. Hem erkekler için kızının Tabii. annesi kayınvalidesi oluyor hem de kızlar için gelecekteki eşlerin annesi kayınvalidesi oluyor. Tabii. Buradaki ilişkiyi nasıl sağlamak gerekiyor? Erkeğe ve kadına düşen roller nelerdir? Şimdi erkek erkeğe düşen yani kendi... Sevgilisine, sözlüsüne, nişanlısına kayınvalidelik yapacak annesinin bir takım e, evlenme ve gelininden beklent, gelin adayından beklentileriyle ilgili tüyolar verebilir. Hmm. Mesela annem güzel yemek yapan, işte gelini çok sever. İşte hürmet eden, işte kandillerde mesaj atan, işte alışverişe çıkabilen, işte gelin kaynını sohbet edebilen cümbür cemaat gezebilen kişiyi çok sever. O zaman kişi düşünecek. Bende hangileri var? Hangileri var? Şu özellikler var. Mesela alışverişe çıkma bende var. Ondan sonra şöyle diyebilir. Anneciğim ben hani ufak böyle bir bilgi haberim oldu. Bilgi aldım seninle ilgili. Alışverişi çok seviyor musun? İşte hadi beraber... Hocam hangi de, kadın sevmez? Ki hangi kadın sevmez? Evet oradan <gülüyor> vurabilirsiniz. O yüzden eşref saatinin olduğu ve kendini gösterebildiği kayınvalidesinin kendi olabildiği zamanları ve hassasiyetleri bilip onları da dürüst bir şekilde hangilerini yapabileceğini inanın yarısını yapabilse kayınvalide tabiri caizse tam olur. Çünkü diğerlerinin de yapamayacağını biliyor. Yani her şeyi ben yaparım, her şeyi ben yaparım. Hiç kimse iradesiz, güçsüz bir kişiyi sevmez. Ve onu almak istemez oğluna. Düşünsenize. O yüzden e, aynı şekilde e, kız da erkeğe, yani sevgilisine veya nişanlısına diyebilmeli ki benim annemin şu hassasiyetleri var. İşte aldatmayan, sadık olan, işte e, işe sürekli bir düzenli işi olan gibi o hassasiyetlerin bazısı zaten kendisinde mevcuttur. Hmm. Yani mevcut olanları ön plana sunmak lazım. E, yapamayacaklarında işte şeffaf bir şekilde lazım. lazım. gelin kaynana olsun. E, ondan sonra damat, e, kayınpeder olsun ve kayınvalide olsun. Herkes şeffaf olmalı ve unutmasınlar. Hiç kimse kimsenin asla rakibi ve düşmanı değil. Hepsi biricik. Oğul bir tane, kız, bir, kız tane. bir tane. Kayınvalide bir tane, kayınpeder bir tane. Her iki taraf için. Aslında sohbetimizin içerisine dönüp dolaşıp her şey iletişime geliyor. Kişiler Bravo. arası iletişim. İletişim, doğru bunun iletişim. Sevgi, saygı, gerekirse profesyonel iletişim. Yani iletişim kuramıyorlarsa ne yapmaları gerekiyor? Ben sözdümün işte annesiyle anlaşamıyorum öyle gelenler var. Hmm. Nikahlıyken gelenler e, var. Hocam şimdi toplumumuzda biz bunu kayıt dışında da konuştuk sizinle. E, şimdi tamam. danışma konusuna, terapi konusuna, bir yerlere başvurma konusunda bizim toplumumuzda birazcık böyle farkındalık az gibi hissediyorum. E, i̇şte ne yapacağım? Aman e, giderim işte bir arkadaşımla konuşurum paylaşırım. E, bana bir yol gösterir veya işte annemi anlatırım bana bir yol gösterir ya da ben kendim hallederim diye tamam. düşünüyoruz. Benim aklım zaman. yok mu diyorum. Aynen. Elin adama o bize ne diyecek? Ne diyecek? Elin adamı değil o. Yani niye aynı içimizde olan bir şeyi gidelim başkasına anlatalım düşüncesi de Ama aile içinde çözemiyorsunuz. Bu diğer türlü karakol, hastane, hapishanede ortaya çıkacak. En güzeli şu dört duvar arasına gel seni bütün ilgi alakamızda, hoşgörümüzde, bilimimizde, tecrübemizde yardım edelim. E nasıl ki bir ehliyet almak, araba sürmek için, hmm. ata binmek için eğitimler alınıyor. Yazı yazmak için eğitim alındı. Oku, okuma yazma için eğitim alındı. Hele bunun için eğitim değer hak ediyoruz. O yüzden, Aslında kendimizi e, profesyonel insanın bilgisine teslim etmemiz tabii, gerekiyor değil mi? O bilgiden faydalanmamız objektifliğine, gerekiyor. Objektifliğine, tecrübesine teslim ediyorsunuz. Çünkü siz resmin içinde olmadığınız için dışarıdan bakabiliyorsunuz Kesinlikle. ve çok daha doğru kararlar. Biz, biz karşı tarafla kavgalı değiliz bizim bir düşmanlığımız yok, bizim bir alıp veremediğimiz yok, bizim bir güç savaşımız yok, bizim bir geçmişimiz yok. O yüzden o kişilere, taraflara objektif yaklaşıp kim fazla cızırtı yapıyor, kim ilişkiyi bozuyor, kim uyumsuzluk veriyor, onun bireysel sorunları varsa terapiye eğer konsensus ve uyum halinde bazı konfigürasyonlar, iletişim, uyum, hoşgörü Fedakarlık yöntemlerini öğretiyoruz. Kişiler ortaya her şey çıkıyor hmm. çıplak bir şekilde. Herkes tüm benlikleriyle ne istiyor, neye öfkeleniyor, neyi hoş görebilir, neyi tolere edebilir, neyi edemez. O zaman aynı bu halk oyunları gibi bir e, yani konsensus halinde, kuru halinde onların hayatı şarkı söyler tadında mutlu olma sanatını da yanlarına alarak hiçbirini Hasta ya da usta, hiçbirinize haklı ya da haksız demeden bütün danışanlarımıza eşit davranarak zengin, fakir, okumuş, okumamış, işte falan millet, filan millet diye ayırmadan bu arada bize yabancılar bile geliyor. Öyle mi? İngilizce danışmanlık veriyoruz, Rusça danışmanlık veriyoruz. Dağrıca. E Orta Asya dillerinin çoğunu bildiğim için ben oralarda 12 yıl kaldım. Hepsine yardımcı oluyoruz. İşte. Harika hocam. Peki çift size geldi, evet. problemlerini anlattı, çözüm yolları aramaya başladınız. Ne kadar zaman devam etmesi gerekiyor Genellikle gelip gitmenin? bireysel seanslar da 12 seans sürüyor bazı sorunlar danışma ve gitme şeklinde hmm. soru-cevap şey şeklinde oluyor. Onları böyle yapacağım, yani, böyle yapayım. Evet, yani ha? küçük bir fikir için. Onlar bir veya iki seans sürüyor. Ama bireysel seanslar haftada bir veya 15 güne bir olmak şartıyla. 12 seans sürüyor. Çiftler için 20'yi bulabiliyor. Çünkü çiftlerin artık beklentileri arttı. Ne kadar zaman i̇şte aralıklarla geliyorlar haftada hocam? Haftada bir. bir, bir. Haftada bir. Çok nadir ayda bir gelenler var. Peki anneler babalarda katılabiliyor mu ya da kız kardeşler, abiler eğer sorunun bir parçası onlarsa? Terapist veya danışman zaten kim gerekiyorsa çağırıyor. Öyle mi? Hele ben <gülüyor> aile danışmanlığında cümbür cemaat e, şey yapıyorum, tanışıyorum. Dayısını bile çağırdığım oldu. Hmm. Çünkü dayısı o evde o sülahnenin ya da o ailenin ya da o aşiretin reisi. Buyur gel bir çayımızı kahvemizi iç. Bir tanış. Bir bakış, ee, bir senin bakış açısından. Tabii ki ben data topluyorum. Bilgi topluyorum. Ve ondan sonra onlara yeni bir e, hareket planı, çözüm planı öneriyorum. Ve herkes uyum halinde. Hatta ailelerin sorunları hiç e, birikmesin diye Haftalık nasıl toplantı yapacaklarını öğretiyorum. Hmm. Sevgililer toplantı yapıyor. Benim tüm sevgili danışanlarım ve bu arada hepinize sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Tüm sözler, tüm nişanlar tüm evliler haftalık toplantı yapıyorlar. Ve sorunlarını tıkır tıkır, şıkır şıkır çözüyorlar. Problemlerimiz ne? Mutluluğumuz nerede? Gibi Sesli. Böyle... Sesli. Mutluluğumuz nerede? Bizi... Neler mutsuz ediyor? Daha önemlisi var. Sadece mutsuzluk ya da sorunlar değil, hedefler de konuluyor. Hmm, Nerede gideceğiz? ne yiyelim? Hangi ülkeye gidelim? Düşünsenize. Çağ atladık, level atladık yani güzel, onlara. Güzel. Tabii ki Hocam, sadece sorunlu olanlar gelmiyor. Sorunu olmasın diye gelenler var. Hmm. Biz çok mutluyuz ama bunu devam ettirmek istiyoruz. Arttırabiliriz. İstikrar dediğiniz gibi hmm. devam da şart. Bizim çocuğumuz çok zeki ama bunun eğitimi nasıl olur diye gelenler var. Benim kariyerim çok iyi ama ben kariyer danışmanlığı almak istiyorum diyenler var. Eğer kariyer danışmanlığını çiftlerin yapmasak biri doktora yapmak istediğinde diğeri bacağından çekiyor. Çünkü kendisi lise mezunu. Hmm. Ona da diyoruz ki sen de açıktan üniversiteyi bitirebilirsin. Yol, yani yol gösteriyoruz. Eşim profesör olsa... Televizyona çıksa, benim gibi şu anda konuşuyor olsa, değil mi? Karısı veya kayınpederi, kayınvalidesi, işte benim kocam, işte benim damadım, işte benim arkadaşım demiyor muyuz? Allah aşkına, birbirleriyle övünemeyen çiftler... Bu ilişkiyi yürütemezler. Hmm. Evet hocam aslında pek çok konuyu konuşuyoruz ama ekranları başında izleyen izleyicilerimize de bir hatırlatma yapalım. Aile ve çift danışmanı Profesör Doktor Ekrem Çulfa ile birlikteyiz ve sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Merak ettikleriniz varsa, bize ulaştırmak istedikleriniz varsa veya hocama sormak istedikleriniz varsa zaman zaman ekranda WhatsApp numaramızı ve bize ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerimizi de görüyorsunuz. Hocam şimdi pek çok şeyi konuştuk ama atladığımız bir şey var. E, ilişkiler dediğimiz zaman, sevgililer dediğimiz zaman, evlilik dediğimiz zaman en çok belki de sorun olan şeylerden birisi varlığı bir dert, yokluğu bir dert, kıskançlık. Tabii. E nasıl aşacağız bu kıskançlık problemini? Şimdi kıskançlık dengeli olursa karşı tarafı sevgilimizi, sevdiğimizi, biricik olduğunu, sadece ona ait olduğunu, aidiyet duygumuzu pekiştirir. Ama hastalık derecesindeysen, paranoyakçıysen, yani sen gece bir de başsamın açıktı, kesin biriyle görüşüyordun filan. Böyle namusa saldırlar, itamlar, ilişkiyi temelinden çökertir. Çünkü o kişi öyle belki uyuyamadı, belki uyandı. Belki öyle bir baktı. Bir açıklama fırsatı yani, vermek lazım. Vermek lazım. Mi? Direkt tek düşündüğüm budur. Kesin aldatıyordur. Kesin şöyle yapıyordur. İşte kesin numara yapıyordur. Aslında benimle konuşmak istemiyordur da numaradan uyuyorum demiştir filan. İşte konum at, görüntü at bunlar ne rezillik ya. Sen e, sevgili olduğun, sözlü olduğun, nişanlı olduğun, evli olduğun kişiyi tanımıyor musun da sürekli konum istiyorsun. Yani böyle bir şey size yapılsa ne düşünürdünüz? Kesin aldatıyordur. Kesin başka bir yerdedir. Kesin yalan söylüyordur. Bunları düşünüp kıskançlığı arttırmaya ve paranoyaklığı köpürtmeye hiç gerek yok. Bırakalım. Özgür bırakalım. Kişiler olmak istedikleri gibi olsunlar. Biz o zaman kararımızı veririz. Eğer böyle düşünürsek aldatma olmayacaksa bile inadına olur. Yani kıskançlığın ayarını fazla verdi mi kişi bir mağaraya kapatılacağını düşünür ve sizden uzaklaşmaya başlar. Yani biz e, hayvanat bahçesine bir kişiyi kapatmıyoruz ki kaldı ki bana kalsa hayvanat bahçesine bile kapatılmamalı. Daha geniş bir arenada hayvanlarımız dans edebilmeli ki bu insan. Peki hocam.